Evet arkadaşlar şimdi Lansino'nun çift elektrikli göğüs pompasının kutu açılışını yapacağız. Bakalım kutunun içinde neler var. Ürün bu şekilde bir kutuda geliyor. Şöyle... Uh-uh. <gasps>